12. evimiz duygusal yalnızlığımız, duygusal evremiz bizi belki bu konuda zorlayabilir, yalnızlık arayabilir, kalabalık enerjilerden daha çok kendi ruhunuza, duygunuza, ruhunuza ihtiyaçlayabilir. Bu ara hijyenik konulara çok fazla takıntılı, eve gelen misaf kortuğu silmek, camı silmek, pencere silmek, kabı, hijyen konularına çok fazla takıntılı olabilirsiniz. Ve umulmadık düşmanlıklar, çevrenizdeki inandığınız kişilerin düşmanlıklarına da ummadığınız, aa asla yapmaz dediğiniz insanların düşmanlıklarına da açık kalmanız lazım. Fakat bu yıl sizin için yılmama yılı, başarma yılı, başardıklarınızı alma yılı olacak. Yani iş konunuzda toprak işi yapacaksanız bile yapın. Tarım, satış, araba, tamirat ne istiyorsanız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 sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden ilişkiler biraz sizi zorlayabilir. Özellikle evli çiftlerde boşanmalar, tartışmalar